Merhabalar, 4-10 Temmuz haftası az söyleyecek yorumlara hoş geldiniz. Artık resmi olarak Temmuz ayına giriş yapmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz hafta 2 Temmuz'da meydana gelen etkileşimler bizleri biraz zorladı. Zaten bunlara ilişkin ayrıca videolar paylaştım. Bu hafta ise nispeten daha sakin bir hafta olacak. Artık enerjileri toparlamaya başladığımız zaman aynı zamanda önemli kişisel gezegenlerin burç değiştirmesiyle beraber enerjilerin boyut değiştirdiği bir süreçten de geçiyor olacağız. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Akabinde de burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu şimdiden beğenip desteklerinizi sunabilirsiniz. Aynı zamanda bildirimleri açarak yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram @opikus'tan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet gelelim Temmuz ayına. 4 Temmuz tarihinde Ay Başak burcunda haftaya başlıyoruz. Biraz Çalışma koşullarımız, işimiz, sorumluluklarımız, disiplinimizle alakalı konularda e, mükemmeliyetçi bir tavır sergileceğimiz bir e, hafta başlangıcı tam anlamıyla sendromlu bir pazartesi yaşayacağız gibi gözüküyor. 5 Temmuz tarihinde e, bizim hareket gezegenimiz Mars Boğa Burcu'na geçecek. Mars biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte Koç burcundaydı ve Koç Burcu'na henüz girmiş olan Jüpiter'le de kavuşum enerjileri, yakınlaşma enerjileri aslında bu... E, Agresif enerjileri biraz alt safhaya çıkardı. Mars esasında boğa burcuna çok rahat değildir ama yine de bu geçiş bence nispeten daha rahat olacaktır. Mars'ın koç enerjisinden mütevellit. Çünkü... Jüpiter'le bir araya geldiğinde biraz astığım astık, kestiğim kestik bir tutum sergiledi. Şimdi biraz daha durağan enerjilerde olacağız. Ama materyal dünya, parasal konular, ekonomi çok fazla ön plana çıkmaya başlayacak. Para piyasalarıyla alakalı bir takım hareketlenmeler yaşanabilir. Tabii Mars'ın boğa burcu geçişiyle beraber Kuzey düğümü ve Uranüs'e etkileşime gireceğini unutmamakta fayda var. Bu sebeple e, bu alanlarda bir takım hareketlilikler yaşanacaktır. Yani ekonomiyle alakalı Temmuz ayı boyunca önemli gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda burada tabii herkes kendi kaynaklarını sorgulamaya başlayacak. Kendi kazancı, kendi harcaması yani ne kazanıyorum, ne kadar harcıyorum, e, birikim yapabiliyor muyum, yatırım yapabiliyor muyum veya kendimi geçindirebiliyor muyum? Yani bu değerlendirmeler bu süreçte bu hafta itibariyle çok daha yoğun bir şekilde yapılacaktır. Yine 5 Temmuz tarihinde Merkür de Akızlar burcundan çıkıp Yengeç burcuna geçiyor. Aslında Mars'ta Merkür de kendi yönetici burçlarından çıkıp bir sonraki burca geçiş yapıyorlar. Merkür'ün Yengeç burcu geçişi de özellikle devlet, ülkeler, memleket duygusunu daha çok ön plana çıkaracak gibi. Sanki bu hafta herkes elindekilere sahip çıkmaya çalışacak, herkes bir şekilde sahip olduklarına şükretmeye, minnettarlık duymaya başlayacak, böyle enerjilerden geçeceğiz gibi hissediyorum bu geçişlerle beraber. Ve Merkürün yengeç burcu geçişi özellikle e, bu alanda ailevi temaları ön plana çıkarabilir, yuva hissiyle alakalı temalar, e, aile dediğimiz kavram neyi kapsıyor, bunları çok uşa düşünebiliriz. E, kendi konfor alanımızı inşa etmek, kendi dünyamızı inşa etmek. Evimizle, yuvamızla, ailemizle zaman geçirmek, arsalar, tarlalar, gayrimenkuller, ev fiyatlarıyla alakalı önemli etkileşimler, yine Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraber ön plana çıkacak. Sanki bu alanda bir takım değişimler yaşanacak. Bu hafta başlangıcı olacak ancak Temmuz sonuna kadar da devam edecektir. 6 Temmuz tarihinde Ay terazi burcuna geçiyor. Biraz daha ikili ilişkiler hafta ortasından itibaren gündemimizde olacak. İki ilişkiler paylaşımlarımız 8 Temmuz'da ayın akrep burcu geçişiyle beraber biraz daha derinleşmek, ilişkilerde neden mutlu oluyoruz, nasıl derinleşebiliyoruz, korkularımız neler, kaygılarımız neler bunları keşfetmeye başlayacağız. Ve tabi biraz şüpheler ay akrep burcundayken kıskançlıklar ve kuşkular da ön plana çıkacaktır. Ve 9 Temmuz tarihine geldiğimizde Merkür-Jüpiter karemiz var. Merkür 7 derece yengeç burcunda. Jüpiter 7 derece koç burcunda. Önce bu gruplarda meydana geliyor. Neden bugün bu kadar takıldım bilmiyorum. Çok özür diliyorum şimdiden. Merkür-Jüpiter etkileşimiyle beraber özellikle söylenen sözler çok ön plana çıkabilir. Yani bir takım büyük sözler duyabiliriz. Büyük kararlar alabiliriz. Ee, özellikle biraz hani abartma eğiliminde olacağımız büyük yatırımlarda bulunacağımız yani nasıl olsa hallederim nasıl olsa çözerim özgüveninde olacağımız ama sonradan sıkıntıya girebileceğimiz detaylar ortaya çıkabilir bununla beraber aynı zamanda yabancı ülkeler farklı felsefeler Farklı konulara daha çok edeceğimiz yeni şeyler araştırmak isterken belki bu öğrendiğimiz şeylerin bizde yaratacağı o zihinsel deformasyonun da çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkacağı süreçler etkili olabilir tabii ki. Bir şeyler başlatmak isteyebiliriz ama belki de yeterli ekipmana sahip değilizdir, yeterli donanıma sahip değilizdir ama bir, şey, bir şekilde başlamış bulunmuşuzdur gibi bir durum da ortaya çıkabilir. E, kullandığımız sözlere dikkat edelim özellikle aile içi ilişkilerde. Ee, abartılardan kaçınalım Eğer abartılı söylemlerde bulunuyorsak Mübalağa sanatını kullanıyorsak Sonradan bize geri dönüp patlama ihtimali de var Bunu da düşünmekte fayda var yani Ben bunu hallederim Hani bir, e, Türk sınaması karakteri vardı Ziya karakteri ee, Öyle bir duruma düşmemek için Buna dikkat etmemiz gerekiyor Haftanın son gününde ise Güneş Uranüs 60'lığı var Güzel bir etkileşim Güneş 17 derece yengeç burcundayken Uranüs de yine 17 derece civarında Boğa burcunda Burada tabi 60'lık açılar bizi harekete geçiren, yani daha doğrusu harekete geçmemizin gerekli olduğu açılardır. Birçok kişinin aklına parlak bir fikir gelebilir. Otoritelerle alakalı güzel gelişmeler yaşanabilir. Eril figürler, babalar veya bir şekilde dediğim gibi marjinal, sıra dışı parlak fikirler bulmak ve eyleme geçmek adına buldum dediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle parasal konular ve yatırımlar alanında bu tarz farklı koşullar ortaya çıkabilir. Yani bir takım fırsatlar elde edecek olan haritalarda mevcut açıkçası. Bunlar da güzel bir şekilde değerlendirilebilir. Ve haftanın son günü Ay Yay Burcu'na geçiyor. Özellikle seyahatler için Dostlarla, arkadaşlarla sohbet için, siyaset konuşmak için, felsefe konuşmak için uygun bir hafta sonu olacaktır arkadaşlar. Özellikle pazar günü keyifli, macera dolu günler geçirmek adına da etkili olacaktır. Gördüğünüz gibi bu haftayı çok sakin anlattım. Çünkü çok sakin bir hafta bana göre. Tabii bu burçların e, kendi yönetici gezegenleriyle olan etkileşimlerinin artık son bulması enerjileri biraz değiştirecektir. Ancak yine de e, nispeten geçtiğimiz haftalara göre daha rahat bir haftaya giriş yaptığımızı biraz nefes alabileceğimizi söylemek de mümkün. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar, bu hafta Mars'ın ikinci evine ve Merkürün dördüncü evine geçmesiyle beraber özellikle yatırımlarınız varsa ev kredileriniz veya ev almak, yatırım yapmak gibi gündemleriniz varsa gelir dengenizle alakalı bir takım hareketlilikler yaşanabilir. Bu süreçte özellikle ailenize karşı veya alacağınız ev, yatırım bunlarla alakalı Aşırı iyimser, aşırı pozitif veya aşırı karamsar olmamaya, yani aşırılıklar göstermemeye çalışın. Ee, özgüveniniz belki sonradan sizi sıkıntıya sokabilir. Yani bütçenizden çok daha büyük bir ev alabilirsiniz, Öyle bir yere taşınabilirsiniz. Ailenize bir takım sözler verir. Sonrasında bu sözlerin altından kalkamayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ee, parasal konularda parlak fikirler bulabileceğiniz bir haftaya giriyorsunuz sevgili koçlar. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Bu hafta Mars burcunuza geçiş yapıyor. Daha hareketli bir süreç başlıyor sizin için. Merkür'ün de burcu geçişiyle beraber çok güzel teklifler alacağınız, çok hareketli olacağınız, aktif olacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Burada özellikle harcamalarınız konusunda dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Bir takım kayıplar, bir takım sıkıntılar yani sonradan keşke yapmasaydım, keşke almasaydım dediğiniz süreçler olabilir. Veya geçmişteki bazı harcamalarda bu hafta karşınıza çıkabilir. Ancak aynı zamanda sıra dışı yaklaşımınızla, farklı çözüm yolları bulmanızla beraber yakın çevrenizden güzel destekler alacağınız süreçler de etkin olacak bu hafta. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta Mars boğa burcuna geçiyor. Özellikle Mars'ın boğa burcu geçişiyle beraber biraz... Gizlilikler ön plana çıkabilir. Arkanızdan bir takım e, konular dönebilir. Bu konulara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Her hareketinizde aslında temkinli ilerlemeniz gerekiyor. Bu hafta itibariyle sevgili ikizler, burçlarım. Ancak aynı zamanda Merkür'ün ikinci elinize geçmesiyle beraber parasal anlamda da yükseliyorsunuz. Yükseldikçe diğer insanların e, gözünde... Fark edilmeye başlanıyorsunuz haliyle bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Burada Merkür-Jupiter karesi ile beraber evet kazançlarınız artacaktır ancak yine de çok büyük hayaller kurmamaya çalışın. Çok yüksekten uçmamaya çalışın. Aksi halde bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gelen paraları çok büyük harcamalarla elden çıkarma ihtimalinize karşı da dikkatli olmakta fayda var. Özellikle parlak bir fikirle kazançlarınızı artırma imkanı yakalayabilirsiniz. Bu hafta sevgili ikizler güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Mars'ın boğa burcu geçişiyle beraber bu hafta özellikle e, sosyal ortamlarda hareketlilik kazanacak durumlar yaşayabilirsiniz. Yeni çevrelere girebilir arkadaşlarınızla alakalı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Merkür ise burcunuza geçiş yapacak. Bu da kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz. Daha çok konuşmak, paylaşmak isteyeceğiniz bir süreci başlatmakta Ancak bu hafta meydana gelecek olan Merkür-Jüpiter karesine baktığımız zaman özellikle e, otorite konumundaki kişilerle alakalı kararlar veya kariyerinizle alakalı kararlarda aşırılıklardan kaçınmanız fayda sağlayacaktır. E, kariyer genelerinizi artırma noktasından çok parlak fikirler veya dostlarınızın, arkadaşlarınızın tavsiyesiyle beraber yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Mutlu bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan burçları. Bu hafta Mars'ın 10. ev'e geçmesiyle beraber iş hayatınızda bir takım hareketlilikler başlıyor. Özellikle rekabet durumun ortaya çıkacağı, sizin bazen agresif olabileceğiniz toplum önünde bu tarz etkileşimler ön planda açıkçası. Ancak Merkür'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber biraz da bir içe dönüş süreci hakim. Geçmişe dair konular tekrar kapınızı çalabilir. Rüyalarınız çok aktif olabilir bu hafta itibariyle. Geçmişteki meseleleri ayıklamak gerekebilir. Bu hafta aynı zamanda Merkür-Jüpiter etkileşimiyle beraber çok radikal kararlar almamaya çalışın. Çok sert dönüşler sağlamamaya çalışınız özellikle felsefi anlamda, inançlarınız anlamında bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz açıkçası sorgulamalarla beraber. Kariyer yaşantınıza dair bu hafta çok parlak fikirlerle ön plana çıkabileceğiniz, insanların dikkatini çekebileceğiniz etkileşimler de mevcut. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Mars'ın Boğa Burcu geçişiyle beraber özellikle 9. ev konularında bir hareketlilik var. Belki seyahatler... Eğitimler, hukuksal konular ön plana çıkabilir ve fikir çatışmalarının, fikirsel ayrılıkların ön plana çıkacağı bir süreç olabilir. Yani kendi fikirlerinizi çok sert bir şekilde savunabilirsiniz her zamankinden farklı olarak. Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraber de özellikle itibarınıza, kariyerde ulaşmak istediğiniz noktaya dair bir takım kimselerle tanışabilir. Bazı sosyal çevrelere katılabilirsiniz. Yeni görüşmeler, yeni fikirler, yeni teklifler. Ön planda olacaktır. Burada tabii Merkür-Jüpiter e, karesi özellikle yeni projelere merhaba demek istiyorsanız bütçenizin yeterli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Belki birilerine güveniyorsunuz, belki kredi çekeceğinize güveniyorsunuz ama bu şartlar bu şekilde cereyan etmeyebilir. O yüzden temkinli olmakta fayda olacaktır. Ancak e, bu noktada özellikle o aldığınız eğitimler veya vizyon değişikliği size fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Sevgili Başaklar güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım. Bu hafta Mars'ın boğa burcu geçişiyle beraber biraz kendi kaygılarınız, kendi korkularınız, zorlandığınız meselelerle savaşmak, mücadele etmek ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sürpriz borçlar, ekstrem durumlar ön plana çıkabilir. Bunlarla alakalı bir takım gündemler ve hareketlilikler olacak. Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraber ise kariyerinizde bir takım haberler, haberleşmeler, teklifler, gündemler ön plana çıkacaktır sevgili terazi burçlarım. Merkür-Jupiter karesi özellikle ikili ilişkiler alanında bazı sıkıntılar, problemler, eşinizin veya ortağınızın aşırı rahat tavırlarından hoşnut olmadığınız süreçler açığa çıkarabilir. Ama iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Yani doğru anladığınızdan, kendinizi doğru aktardığınızdan emin olun derim. Bu hafta aynı zamanda parasal konularda da size gelecek ekstra kaynaklar konusunda sürpriz gelişmeler olabilir sevgili teraziler. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. kalın. Merhaba sevgili Akrep burçları bu hafta Mars 7 elinize geçiş yapacak özellikle Önümüzdeki süreçte e, ikinci ikili ilişkiler ikinci ilişkiler ikili ilişkiler alanında bir hareketlilik var e, burada yeni ilişkiye başlamak partnerinizle biraz böyle atışmalı sürtüşmeli bir ilişki modeli aktif olabilir açıkçası e, Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraber baktığımızda özellikle seyahat gündemleri belki partnerinizle çıkacağınız seyahatler yeni eğitimler İlgi duyduğunuz alanlarla alakalı aktivitelerde söz konusu olacaktır. Ancak Merkür Jüpiter karesi özellikle iş e, şey hayatınızda yeni bir rutin oluşturmaya çalışıyorsanız yani elde ettiğiniz bilgiyi, felsefeyi hayatınıza entegre etmeye çalışıyorsanız birden bir şeyleri değiştiremeyeceğinizi fark etmenizi sağlamak istiyor. Ve bununla beraber ikili ilişkiler alanında bu hafta çok sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sürpriz teklifler, e, belki yeni aşklar, belki çıkacağınız seyahatte tanışacağınız bir ilişki söz konusu olabilir sevgili akrepler. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçlarım. Bu hafta Mars'ın boğa burcu geçişiyle beraber 6. elinizde bir hareketlilik başlıyor. İş temponuz artıyor. Koşturmacanız artıyor. E zaman zaman bu yoğunlukta kendi sağlığınızı dahi ihmal edebilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraber de para trafiğiyle alakalı, para giriş ile alakalı etkileşimler var. Ekstra kazançlar elde etmek, Bütçe dengesine yeni çözüm yolları bulmak adına bir takım e, gündemler olacaktır. Ama Merkür-Jupiter karesi ile beraber şunu söylemem lazım. Lütfen e, riskli yatırımlardan uzak durun bu hafta sevgili yaylar. Yani birilerinin size gel buradan çok para kazanırız dediği alanlara giriş yapmayın. Çünkü büyük kayıplar verebilirsiniz açıkçası. Güneş Uranüs etkileşimi ile beraber de özellikle iş hayatınıza ve sağlığınıza dair güzel etkileşimler yaşanabilir. Belki sürpriz bir iş değişikliği veya size yardımcı olacak bir ekip arkadaşı bu hafta gündeminizde olabilir sevgili yaylar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Ee, Mars'ın boğa burcu geçişi ile beraber özellikle 5. ev konularında hareketlilikler var. Aşk hayatınız, tutkularınız, arzularınız ön plana çıkabilir açıkabilir varsa çocuklarınızın peşinden koşturmacılar onlarla alakalı gündemler ve sıkıntılar daha çok bu hafta itibariyle etkili olabilir. Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraberse ikiler ilişkiler alanında bir takım gündemlerle de uğraşıyorsunuz. Yani çocuklar, eşiniz yaratıcı projeleriniz alanında aktiviteler bu hafta başlıyor. Ancak burada Merkür Jüpiter etkileşimi özellikle evli olan Oğlak burçlarının bu hafta ufak çaplı bir kriz yaşayabileceğini gösteriyor. Sorunlar büyüyebilir, büyüyebilir. Kar topu gibi artık önün anılamayacak bir noktaya gelebilir. O yüzden lütfen abartılı tepkiler vermeyin. Partneriniz de bu abartılı tepkileri veren kişi olabilir. İletişim problemleri yaşanabilir açıkçası. Ancak sizin iş hayatınız ve gündelik rutinlerinize dair ekstrem ve parlak fikirleriniz olacaktır. Bu durumu onunla tolere edebilirsiniz gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili kova burçlarım. Bu hafta Mars'ın boğa burcu geçişiyle beraber aile içerisinde bir hareketlilik var. Belki taşınma, belki aile de gündemler, belki tartışmalı ortamlar söz konusu olabilir. Bir hareketlilik durumu var. Belki eşyalar alıp bir odadan diğer odaya taşıyorsunuz. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraber de sanki yeni kontratlar, yeni anlaşmalar, yeni iş olanakları... Belki sağlığınızla alakalı yeni kararlar, örneğin sigarayı bırakma kararı gibi süreçlerde aktif olacaktır. Ancak Mercury-Jupiter-Karesi bu noktada özellikle aldığınız kararları gerçekten yapabilecek misiniz veya başladığınız işi devam ettirebilecek misiniz? Attdığınız imzalarda biraz dikkatli olun. Neden? Çünkü aşırı iyimser yaklaşabilirsiniz olaylara veya aşırı kötü Yani olayı gerçek değille değerlendiremeyebilirsiniz. Bu uyarıyı yapıyor size. Ve bu hafta aile içerisinde sürpriz gelişmeler olabilir. Belki sürpriz bir ev alabilirsiniz. Yani sürpriz bir ev derken uzun zamandır ev arıyorsunuzdur. Tam karşınıza çıkabilir. Evinizi satmak istiyorsunuzdur. Teklif edebilir gibi. Umarım güzel bir hafta olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Mars'ın boğa burcu geçişiyle beraber iletişim trafiğinde bir hareketlilik söz konusu. Çok fazla yere gidip gelebilirsiniz, çok fazla insanla konuşabilirsiniz. Belki de sizden beklenmeyecek şekilde çok doğrudan, çok direkt, bazen de sert iletişim üslupları benimseyebilirsiniz. Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraber özellikle yeni projeler, Belki hobiler, sanatsal aktiviteler, eğlencelerle alakalı bir takım konular gündeme gelebilir. Varsa çocuklarınızla aşk hayatınızla alakalı, sizi heyecanlandıran gelişmelerle alakalı e, gündemler ön plana çıkabilir. Ancak Mercury-Jupiter arasına baktığımız zaman özellikle bu konu bir yatırımsa e, çok yüksekten uçmayın diyor. Aşk hayatınızla alakalı çok abartılı tavırlar sergilemeyin sevgili balıklar. Evet, e, parlak Fikirler bulacağınız bir hafta olacak bu hafta. Güzel haberler alabilirsiniz. Yakın çevrenizden bilhassa güzel anlaşmalara da imza atabilirsiniz. Umarım keyifli bir hafta olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, bu hafta böyle. Kısa oldu videomuz. E, güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum. E, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Ağustos ayında başlayacak olan temel seviye astroloje eğitimi için de yine opikusastroloje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.